Arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte şöyle, Allah Allah ne biçim saçmaladı. Ee, Suab Cutting'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sabun kesme oyunu ee, ikinci bölüme hoş geldiniz. Neyse başlayalım. Evet şöyle elmas gibi sabunda kalmıştık. Yedinci leveldaydık. Bir saniye. Level G'de evet falçata vardı. Falan filan. Saçma bir sabun kesmiştik. Ee, diğer videodan hatırlıyor musunuz onu bilmiyorum ama. Hatırlamıyorsunuz tekrar izleyebilirsiniz. Neyse. Bakın. Güzelliğe bakar mısınız? Direkt böyle alıp götürüyor. Evet elmas şeklinde sabun. Kesiyoruz. Ve ittik. İçinden ne çıkacak acaba arkadaşlar? Ee, zaten dünkü videoda da hani böyle bir sürü sabun kestik ikide birde. İçlerinden farklı şekilde e, hayvan yüzleri, suratları veya ee, hayvanlar çıktı. Kedi falan köpek çıktı ne bileyim. Şöyle tekrar itelim. Koşbaşı yaptık ya. Evet makas mı bu? Makas. Makas bulduk arkadaşlar bir tane. Bence güzel iyi yani. Şuradaki altınları toplayayım bu arada. Ekranda bakarak alamıyorum. Evet. Altınları disipüstürdük. Şimdi makası bir açığa çıkaralım bakalım. Evet makasımız oldu bir tane. Yedinci level'da tamam. E, reklam var arkadaşlar. Reklam bitsin. Evet. Bu tür oyunlarda çok reklam oluyor ya. Neyse. Burada yine e, sabun istenmişsin falan diyor. Dün de yapmıştın bunu. İstemiyor. Ne yapacaksın? Evet %40 dolayı hediye paketimiz. Hediye paketi. Bir tane açmıştık geçen gün. Hani bıçak arıyorduk falan. Ama bulamadık 9 kutunun arasında. Diğer videoda izleyebilirsiniz. Şurada. Evet. Bu sabun üstünde 24 falan bir şey yazıyor. Tam okuyamadım yani yerine. Kamufle etmişler yazıyı. Bakın. Evet. Bu ne? Ee, bonus level arkadaşlar. Bakın. Öncekinde spesiyel vardı. Bu da bonus level olmuş. Bonus levelde hemen yapalım. Kes bakalım. Ne çıkacak? Oha. Parlıyor bu. Oha, içine bakar mısınız? Ya şu güzelliğe bak, çok güzel. Altın. Bu bu saf altın herhalde, saf altın. Bakın parlıyor. Kesiyorum, parlıyor. Para çıkıyor bir sürü. Altın sabun. Hadi alalım hepsini. Hadi ne baksana. Yani? Evet, aldık paraları yukarıdaki. Kesmeye devam edelim, ne çıkacak içinden? Çok da merak ediyorum zaten. Ee, Kardeşim daha nereye kadar kesirdim bizi? Dur arkadaşlar. E, bir sürü altın çıktı şu an. Bakın. Bir sürü altın çıktı. Teker teker topluyorum bunları. Evet. Şöyle. Toplıyoruz. topladık. Hop çok uzun sürdü. Bu kadar uzun sürmemesi lazım. İçinden bir tane taç çıktı şöyle. Taç. Üstünde bir tane daha altın varmış. Onu da aldık. E da çıkartalım bakalım. Vay! Güzel. Reklam. Yine. Evet. Reklam. Tam. Gitti. Şimdi biraz daha coin ister misin diyor. Yani biraz daha ister misin diyor. Ben e, miss out diyorum. Hayır teşekkürler. Evet level sekiz. Sekizinci seviye. Burada e, hani Twister bir tane dondurma şeyi var ya arkadaşlar. Ona benzemiş ya. Twister'a benzemiş. Neyse keselim bakalım. Renkli renkli yine. Bir tane gökkuşağı 5. seviyedeki gibiydi arkadaşlar. Onda da vardı bir tane. Bu ondan daha renkli ama. Şöyle getirelim. Dondurma gibi lan. Dondurma gibi durmuyor mu? Şöyle. Alttan baktığınız zaman ya da pasta gibi durmuyor mu? Annen duruyor öyle. Neyse keselim bakalım. Çok rahatlatıyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu oyundaki yapmanız gereken tek şey şöyle yavaşça kesmek. Sonra itmek, yavaşça kesmek. Böyle. Aaa gitar. Oyuncak gitar bulduk bir tane arkadaşlar. Oyuncak mı bilmiyorum. Parmağım galer yani. Şu altınları alıyorum şu an. Ekrana bakar çok zor oluyor çünkü. Neyse çıkartalım bakalım gitarı. Gitarı da aldım evet. Dokuzuncu seviyeye geçiyoruz. Bir bonus falan demez inşallah. Neyse. Evet. Reklam var. Tamam geçti. Şimdi. Yüzde altmış dolu arkadaşlar. Açmak üzereyiz. Yüzde altmış. Dokuzuncu Bu ne lan? Bu ne Bu da mı dondurma? Bu ne ya? Anahtar buldum. Şöyle bunları da itelim. Kes, it, kes, it. Ve bir sürü altın çıktı. Bu ne? Üzüm mü acaba? Bakın üzüm gibi bir şey var şöyle mor mor Toplar var Ama bence üzüm altınları aldık bu arada ha, Güzel güzel Üzümmüş arkadaşlar Güzel Neyse Reklam var ya Bir seviyeye geçtiğimizde niye reklam geliyor Allah aşkına ya Şu işe bakar mısınız Kafa topu mu nedir Tamam Neyse. Yüzde seksen. Açmak üzereyiz açtık açacağız. Şurada bıçak var bir tane. Bir diyor. Evet. Unlock random diyor. 100 altına. 100 aktıya bir tane bıçak aç diyor. Açıyorum len. Açıyorum. Açtım. Seçiyor şu an. Ne çıktı? Ooo kelebek. Kelebek. Kelebek çıktı. Şöyle dönen bıçak var ya hani. İki taraflı. Ayrılıyor kelebek çıktı arkadaşlar. Evet. %80. Şöyle görmüş olduğunuz gibi efsane bir duruşu var kelebeğin. Evet, patates bu galiba. Ben buna sabun demeyeceğim çünkü. Ay be. Güzel sürpriz yeni patis kesiyoruz. Neyse 10. seviyeye geçtik bu arada. Neyse vakit kaybetmeyelim keselim. Eat, kes, it, kes, it, kes, it, kes, it, kes ve it. Evet bu neden? Heee bir dakika bir dakika Altınları topladım ee, Şunun ne olduğunu tahmin eden var mı arkadaşlar Yorumlara yazabilirsiniz belki Tabi açık bırakabilirsem ben yorumlara yani. Bu lollipop bence ya Ortasında çizgi var Üstü sarı falan Bence lollipop Keselim bakacağız Bu rahatlatıcı yalnız keslik Lollipop Doğru tahmin Allah'ım ne kadar şanslıyım yom neyse Ye, Reklam var yine Neyse arkadaşlar Evet hediye paketimiz oldu. Aç diyor video izleyerek aç diyor Ben izlemeyeceğim Sonra açarım onları önemli değil Evet bu videonun sonunda Belki yine e, dokuzlu kutu Açacağız arkadaşlar Yine ve yani içinde bıçak olan bir kutu gelir. Hani geçen videodaki gibi. Neyse 11. levela geçtik. Hadi keselim bakalım. Ne çıkacak acaba içinde Bir şey diyeceğim bayağı ozuk kesiyor ha. Anormal. Arkadaşlar vallahi ben bir şey göremiyorum şu an ama yanında kulak mulak kulak gibi bir şey var yani kahverengi bir şey. Gülüyor kelebek Ama kardeş sende ne yapalım yani gömmüşsün en alta. Nasıl göreceğiz? Allah aşkına. Birazcık üste koy, öyle alıştık biz. Geçen videoda da öyleydi zaten. Neyse. Sabun ister misin diye senin sabunla neyse boş ver. E ee, %20 dolu. Yeni paket, yüzlenme. Tamam. Sıkıntı yok açaruz onda. Aa kalp. Bu çok güzel. 12. seviye bu arada. E, burada bir 18-19. seviyeye kadar oynarız ve bırakırız arkadaşlar. Onun için hızlı olmamız lazım. Şu kalbi hemen keselim. Bir tane anahtar çıktı. Bakın şimdi iyice kalbe benzedi. Öbür türlü üstünde biraz şey çıkıntılar vardı. İyice kalbe benzedi. Kalp küçülüyor kalp. Renkli bir şey var içinde. Böyle... Rengi, renk ya kuşağı gibi bir şey var içinde. keselim bakalım. Evet. Ha hava balonu. Kapadokya'dan aklıma geldi. Şaka yap. Hava balonu çıktı arkadaşlar. Hava balonu. Yap başlarım böyle reklama ya. Hem video'nun ortasında. Evet yüzde 40. Nasıl? Tamam 13. Niye? Kireç mi oğlum bu Bu ne böyle? 13. level. Ne kadar tamamladığımız da bataryada yazıyor bakın. Şöyle ben kestiğim zaman uzuyor batarya bakın. Kesiyorum, uzuyor. Kesiyorum, uzuyor. Neyse, fark etmişsinizdir. Şöyle itelim. Evet. Bir torba dolusu altın bulduk arkadaşlar. Hazine, hazine. Hazine, hazineye gel. Yukarıda da var zaten. Kelebeğin üstünde de var altınlar. Tam da de denk gelmiş. Çok güzel. Neyse. Çıkartalım bakalım hemen hızlıca. Evet. Bir torba dolusu altın. Dengin olduk. Neyse. Yine reklam, yine reklam. Maşeful her oyunda olan şeyler bunlar sadece ben de değil neyse yüzde ee, altmış tamam on dört levels on dördüncü şöyle bomb bomb bomb bomb kesiyoruz hızlıca bakın şunu ayrılışına bakın ya. lokum gibi şuna bak bu güzel bir sabun ben bu sabunu beğendim neyse keselim bakalım tank Küçük bir tane tank bulduk arkadaşlar. Ee, reklam verdi bu arada. Küçük bir tane tank bulduk. Güzel güzel. Çok iyi. Şirin bir tank bulduk yani. Bunun nesi kötü ki? Evet. Yine bize diyor ki yine videonun sonundaki gibi yani geçen videonun sonundaki gibi bıçak bulmamızı istiyor. Şöyle üç tane seçme hakkımız var. Allah bu sefer inşallah bulurum arkadaşlar. Kendime güveniyorum. İlk olarak bunu açtım. Tamam bir hak gitti. Ortadakini açacağım. İkinci hak da gitti. Nerede lan bu? E, üçüncü hak da gitti. Üçü de altın oldu. Neyse kelemek daha güzel. Evet bu videomuz bayağı uzun oldu. Şu an. Yüzde seksen dolu. Yeni paket. Evet petek ee, arı peteği şeklinde bir sabun arkadaşlar çok tatlı çok minnoş gözüküyor. 15. level bu arada. Evet 15. Keselim bakalım şöyle bir keselim seni. Aa arkadaşlar peteği zor kesiyoruz ha. Petek kesemiyoruz yani çok. Bakar mısınız güzelliğe bakar mısınız? Güzelliğe bakar mısınız? Yavaşça kesin, sonra yavaşça itin. Çok rahatlatıyor. rahatlatıyor ya. Ah Arkadaşlar geçen videoda karınca çıkmıştı. Yine mi karınca yoksa? Bak seni pis karınca bir daha karşıma çıkma. Pis kelle gibi sürtüyor. Dur bak ya. Şöyle keselim. Evet, karınca çıktı yine. Geçen videoda e, sanırsam bunun e, yani bu oyunun 4. levelında çıkmıştı karınca arkadaşlar. Neyse reklam var. Hadi sizin için bir seviye daha oynuyoruz. Hatta iki seviye daha oynuyoruz. Yani ben videoyu yüklerim, yüklemesine de. Neyse. Special level. Evet, yine bir tane special level'la karşınızdayız. Geçen sefer de vardı. Evet. Yine bu altın sabun. Yani sarı sabun. işte. Şunun e, dışındaki kağıtları kesiyoruz arkadaşlar. Buradaki amaç bu. Yani sabunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sabunu bulmaya çalışıyoruz. Kağıtları kesiyoruz. Tamam. Evet. Sabun ortaya çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Ama ben bunu niye kesemiyorum acaba? Niye yani? Evet. Reklam var. Reklam. Neyse. Gitti tamam. Continue dedik ona da. 16. level. 16. level'da oynuyoruz ve bırakıyoruz. Şöyle. Bakın. Sulu boya mıdır nedir bu neden böyle? Anlayamadım. Kitaba benziyor. Neyse. Hızlıca kesiyorum. Bu Boyum beni sürete dönüştürdü. Gerçekten. Şurayı da kestik. Kestik. Ve yine bir tane altın para çıktı. Altın parayı da aldık. Neyse arkadaşlar. E, yani bu da bırakalım madem. Çünkü e, videom çok uzun olursa yükleyemiyorum. O yüzden. Burada bırakıyoruz da reklam var yine. Neyse. Yüzde yirmi. Gelecek paketi. Evet. 17. seviyedeki sabunumuz ise bu olacak arkadaşlar. Bu da yine bir zümrüt. Karışımı bir şey herhalde. Neyse şu anlık oyundan çıkıyorum. Arka planlarımı sildim. Evet arkadaşlar e, bunun 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu likeleyip kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.